Herkese yürüdü ha, sabitim arkadaşlar, ben Muhammed Erikan'ım, hoş geldin, bu um. konu sabitler, herkes şağır. Roll Star Star para yatırmadan. ya da üçüncü yada, doğrudunca bölümüne. Karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi şurada bir iftal dilememancıydık, şimdi arkadaşlar. Biraz şu kısak. kıssak. Şöyle bakalım. Tam. size ses gelsin. Biraz az gelsin. Tamamdır. Şimdi hemen özer deneyim, şöyle maçımıza geçelim arkadaşlar. Kupamızı güzel bir şekilde kasacağız. Arkadaşlar bu aralar fazla giremiyorum. işlerim yoğun ama işlerim yolunda bitki sayıda zaten birkaç günü zaten bu etabı ben hemen 1.000 kupa yapacağım tut şunu Bunu alıp gel şöyle bir Wi-Fi öldüm ben arkadaşlar hem yani Wi-Fi sorunu geldim ben yani yapacağım bir şey yoktu açıkçası hani Wi-Fi sorunu gelmeseydi ben o bu şeyde Elbazen harita birçok komsalık güzel. Hemen koltuk bilmek değil galiba şey alalım. Hadi bakalım next goal. Bu arada şarkı bu diyar'da en az bir on like daha bekliyorum. Her videomuz en az 7-8 like geliyor ama bu seferki ne 4 Geldim galiba. Bak şey bak. Balleye sürpriz. Balay neredesin? Şurada büyük ihtimalle bak. Geldim. Adam bot çıktılar. Bak yine wifi ya. Arkadaşlar bu bizim internet alakalı bir sıkıntı değil bence. Bilgisayarla alakalı bir sıkıntıymış gibi düşünüyorum. Oy. Oh yeah. Let's go. O <gülüyor> tekat. Şunu da bi' alalım. Çönerciler benim ya. Bak hop tek attım sana da. Ol sana. Nasıl tek atma lan Neyse. Kolay bir vindalık. <gülüyor> hareket et bak hareket etmiyorsun şu an. Heh, tamam. Bak. Hareketi işte şimdi bana acı bir şekilde öldüreceğim. Bir tane vurdum. Vurdum bir tane. Bir tane top, G and G, ah, yüz oldu çok güzel, 800 örtme yaptık hemen ve adamımızı değiştiriyoruz, güzel, adamın sonuna değişiyor, yeni aldığımızı değiştirmeyeceğim şu an. Arkadaşlar yeni adamımız ne olursa olsun yorumlar kısmına yazmayın. Unutmayın arkadaşlar herkese yorumlar her kısmına onu yazsın. Alt alalım. Ay. bir yani daha diyelim Let's go. Hadi bakalım. Arkadaşlar her videoda çok güzel kopalar kasıyoruz. Yani hiç eksi kupa almadık şu an bu hesapta. Hop tut lan şunu sen Bir daha tut Bir daha tut Vur vur bir daha vur Mermim bitecek senin Mermim bitti Mermim Mermi Mermim bitti O yönde iki mermi O bir mermi harcaydı, iki mermisi kalmıştı Can dolduralım arada, sıkalım hemen Başka uçak klavyesi geliyorsa Mikrofona çok özür dilerim bakalım neler bulacağız allah tamam, şey Şeyi kes gel gel amca bak bu şöyle güzel oynuyor vay vay delikanlılara bak şimdi sen gel bakayım olum bu maç biraz zorlu geçiyor arkadaşlar Buraya Juliana Ya abi ya. Şuraya bak adam beleş orada aldı. Sıkıntı yok, yine kesemedik. Full artı alıyoruz. Bu çok bizim işimize geliyor arkadaşlar. Savaş topunu da açalım. 154 kupaya kadar geldik arkadaşlar. Let's go diye bunu çıkar geçelim bakalım şakamızı güzel bir şekilde kasıyoruz. Şöyle 15'te falan yapalım. Sonra diğerlerini de 15-15 yaptıktan sonra mesela şu an 4 karakterden 15 yapsam, 15-350 olur, 350 çarpı 4 de 350, 350 daha 700 olur, 700-350 daha 150, olur. 150, 150 daha 1400 olur, 1400 kup yapmış olur. Tabi biz ona birazcık daha ee, karakterler 15 yaptığımız zaman. Güzel bu bu olacaktır. Sen öl bakayım. Ben şuradan bir kaçayım. Kaçıyorum. Kaçamadım. Yani şanssızlığıma denk geldi. Ortadaki yükler için gittim ama beceremedim. abi. Ne başaramadım. Ağrım bu konuyu buradan nereye bağladık ama neyse başarız. Yok şarjım. Bu arada... M714 abone ben bu yazarken M714'e oluruz? 1720 olur muyuz bir gün bakalım. Hadi 2000'e doğru gidiyoruz. Bak. Zırtalım. Bütün mermini harcadın sen şimdi ona. Hani Beleş'e git daha zaman. Rosa var orada hemen. Rozi'yi bir attirebildinelim bakalım. Enerji de sana aldırmama ha Çakaram ortanın suratı Easy bir maç oluyor Çak attık lan Ağlayabilirsin Ağlayabilirsin Voo Voo Bunu uzatma önce işte. Aller let's it, adi bak let's go. Bir oynma geldi. 68. 262 hocam ya şu pas bence çok kötü oldu şurada bakalım. videosunda kadar izinler. keşfet videonun sonunda size bir anahtar kelime vereceğim. Aa adamada Brawl Pro'su. Bakalım Pro muymuş aslanım? Durum. Adam Pro mu gerçekten merak ediyorum. Adam ona da Brawl Pro'su. Hiç böyle Pro adını Pro yapıp da Pro olan görmedim. Adamın adabı adamı bu adam bot oynuyor. Adam kutudan bu çıkması için madana bol yapmam bir şey ecek mi? Bu kopya olandan geliyor. Bot çıktı adam. Hadi bak. Allah öldüm. Dokun arkadaşlar. W'ye bastım gitmedim. Öldüğümü anladım. Saldım olun o yüzden çünkü hareket edemedim oradan. Birek saldım. <gülüyor> hemen hemen. Bir venalsek 34 44'ta. İki daha çarptın, 88 olacak. Güzel. 34 dada bu arada 34 artı 10'dan 44. Şimdi rütbede diyeceğiz. Rütbeden de 44 olacağız. Adam ne aradı? 9 yük, yük yaptı. Hayret ediyorum. Tamada Tomar ilgilenli. Let's go. <gülüyor> Thomas 43. Fast rap. Ben bu sefer bu yükleri oynayacağım oğlum olurum sizi ağlatıcaaam Yine wifi sorunu Şurada iki vurup gideyim Gel bana Gel Ya oğlum bu adam gerizekalı lan Yürü git lan! Adam 5 yüklü. Biz 2 yüklü şey aldık aha. Öldüm ben. Bak oğlum. Aa! İşte bu! Allah! Let's go! Hadi bakayım. Ben de dalga geçer tadı olacağım lan! Benim de gene dalga geçer Aklını alırım oğlum. Biz senin gibi bok değiliz bu prens. Alırım ben <gülüyor> Oha! Hoş geldin Ağustos Bilmem ne. Bütün bir ton teklif varmış ha. Tamam biz para tırmayacağız arkadaşlar o yüzden LETS go. Bugün hiç kutu açamadık ya O kadar 4-3 mi oldu hala Kutu arkasına geçme, öldüm Arkadaşlar gördünüz wife sorunu geldi ve ben kaybettim Ama bence wife sorunu gelmeyene gelmezsen ilk eksimiz yemiş olduk valla Karakter değişimi yapalım, poka alacağız. Poka bir nitelere girelim. Çünkü kupası düşük olduğu için rütbe atladığın zaman bize jeton verecek o jeton orada. Kutu, acemeliz arkadaşlar. O yüzden bunları yapıyoruz, hadi bakalım. Let's go, let's. Bu arada arkadaşlar, Instagram adresimizi adresimdik. Kesinlikle takip edin arkadaşlar. Bu arada meraklıyım önce, kesinlikle takip edin arkadaşlar. Bu arada başlamazımdan, mavera kendini yemedik. Şimdi dek ben notaja koyarım oraya. Aga, ben New York'a girdim? Girmez olaydım. Aga sıkıştım ki ben, öldüm ki. Abi, ayıma atayım ayımı sever ettim. Sen öl. Gördünüz yine vay bir sonuna geldi. Asko ölüyorduk ama abı ölmedim. Şu aşağıdaki köklere git. Ya da şunlar da han hareket et artık sende hadi bakayım arkadaşlar waifu sorunu geldi bakla kaldı ama yine de berince aldık şu gibi kupalar düşüktü Hah. let's ff on kırt kutu açıyor muyuz evet Hadi lan bir karakter ver de yüzümüz gülsün Allah belanı senin Bu ne lan Kaç kutu hiç karakter vermiyor Ne kadar baksız bir hesap çıktı ama illaki ki karakter çıkacak hocam illa ki çıkacak Son bir maç daha atalım. Bakalım neyse arkadaşlar baya da komşum atmayalım Pes arkadaşlar, hepimizle bugünlük bu kadar olsun. Hala kanalımıza abone değilseniz, aşırı kanalımıza abone olun. Abone alın, bırak arkadaşlar. Ve anahtar kelimemiz arkadaşlar şanssız çocuk. Bunları yazanları herkese kalp atıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.